Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ödemeler dengesini anlamaya çalışacağız. Ödemeler dengesi dediğimiz şey ülke içinde ve ülke dışında gerçekleşen ödemelerin muhasebesidir. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 2011 yılı bilgileridir. Şimdi bu tüm sayılar dolar cinsinden verilmiş. Yeşille yazdıklarım Amerika'ya yapılan ödeme kalemleri. Bu ödemeler, Amerika Hükümeti'ne yapılıyor olabilir, Amerika Merkez Bankası'na yapılıyor olabilir veya Amerikan vatandaşlarına yapılıyor olabilir. Kırmızılarsa Amerika dışındaki kişilere yapılan ödeme kalemlerini gösteriyor bize. Bunlar hükümetler olabilir, merkez bankaları olur, sıradan vatandaşlar olur. Şimdi, bu videoda ilk olarak sol tarafı ele alacağım, yani buradaki kalemlere bakacağım. Bu tarafa cari hesap diyebiliriz. Evet, cari hesap diyoruz bu tarafa. Peki, cari hesaba dahil olan şeyler nelerdir? Düşünelim, tabii ki ticaretle ilgili şeylerdir. Yani ithalat ve ihracat. Ve o dönemdeki gelirlerle ilgili şeyler. Mesela, Almanya'daki bir şirketin hisse senedinden kazandığım kar payı veya Almanya'daki birinin bir Amerikan şirketinin hisse senedinden aldığı pay ve tabii para transferleri. Mesela, Fransa'daki anneme destek için gönderdiğim para, işte cari hesap dediğimiz şey bunlardan oluşuyor. Gelecek videoda bir de sermaye hesabından bahsedeceğiz ve sermaye hesabında da varlıkların el değiştirmesinden doğan transfer veya ödemeleri hep birlikte ele alacağız. Gelecek videoda veya belki ondan sonraki videoda bunların nasıl dengelendiğini hep birlikte göreceğiz ama Önce cali hesaba yoğunlaşalım. Şimdi Yeşil'e yazdıklarıma bakalım arkadaşlar. Neydi bunlar? Amerika'nın 2011 yılında diğer ülkelerden aldığı ödemeler kalemiydi değil mi? Bize bunları gösteriyordu. Peki bunlardan ilki nedir? İhracat. Ardından da anlaşılabileceği gibi Bakın bu değer milyar dolar cinsinden, burada 2.105 milyar yazıyor, yani 2,1 trilyon dolar 2,1 trilyon dolar değerinde ürün ve hizmet ihraç ettiklerine göre diğer ülkeler onlara bu kadar para ödüyor demektir Yani içe doğru bir akış bu, bir ödeme Tüm o döviz işlemlerinin sonucunda daha fazla dolara sahip olmalarının nedeni bu bu para vatandaşın cebine, hükümetin veya merkez bankasının kasasını, özetle Amerika Birleşik Devletleri'ne bu nedenle giriyor ve bu paranın çoğu vatandaşın veya firmaların eline geçiyor. Bu ise Amerikalıların yurt dışında, yani diğer ülkelerde sahip oldukları varlıklardan elde ettikleri gelir. Diyelim ki ben bir Amerika vatandaşıyım ve Londra'da bir apartmanım var. Londra'daki kiracıların bana kira ödüyor, ben de bu kirayı dolara çevirip Amerika'ya getiriyorum. O da benim gelir alındılar, haneme yazılıyor. Arkadaşlar para yani ödemeler işte bu nedenle Amerika'ya geliyor. Bu ikisini bu yüzden yeşile yazdım. Şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Tabii ki Amerika sadece diğer ülkelere mal satıyor değil, onlar da Amerika'ya bir şeyler satıyor. Şimdi ithalat. Kalemi, işte bunu anlatıyor bize, Amerika'nın bir dış ticaret açığı söz konusu, ithalatı ihracatından fazla çünkü, bakın ithalat hacmi yuvarlak hesapla 2,7 trilyon dolara ulaşıyor, başkalarından ürün veya hizmet satın aldığımızda e, tabii ki parasını da ödememiz lazım, yani burada para onlara gidiyor. Bunu bu sebeple kırmızıyla yazdım, şimdi gelelim gelir ödemelerine. Bu arkadaşlar, gelir alındılarının tam tersi Yabancıların Amerika'daki varlıklarından elde ettikleri gelir bu Bir yabancının Amerika'da bir lahmacun salonu varsa ve bu salon yılda 100 bin dolar kazanıyorsa Bu 100 bin dolar o yabancıya gidiyor demektir. Bu bir gelir ödemesidir Şimdi bu miktar da bize onu anlatıyor işte Yabancılara ait varlıkların kazandırdığı gelir bu yani bir Amerikalıya gitmiyor bu para. Amerikan hükümetine, vatandaşına, şirketine veya Merkez Bankası'na gitmiyor. Ülke dışındaki birinin cebine gidiyor yani. Bu dışa doğru bir akış diyebiliriz biz buna. Yurt dışına yapılan bir ödeme dışa doğru bir akıştır ve Geldik son kaleme, onlar da net transferlerdir. Bu Amerikalıların yabancı ülkelere bilfiil verdiği net para miktarını ifade ediyor. Amerikalıların yabancı ülkelere verdikleri para aldıklarından fazla olduğu için, burada para işlemlerinden söz etmiyorum size. Doğrudan para vermekten bahsediyorum. Mesela ben bir Amerikan vatandaşıyım ve Fransa'daki anneme para veriyorum. Hatta yabancı yardımlar da buna dahil. Mesela şunu örnek verebiliriz, Amerikan hükümeti bir ülkeye yardımda bulunuyor olabilir. Amerika aldığından fazlasını verdiği için ve biz bunu net transfer olarak belirttiğimiz için, bu miktar dışa doğru net bir akıştır. Şimdi bu tabloya bakarak, yani sadece bu kalemlere dayanarak, dış ticaret açığını, gelir alındılarını ve net transferleri kullanarak, Amerika'dan diğer ülkelere giden paranın mı yoksa diğer ülkelerden Amerika'ya gelen paranın mı daha fazla olduğunu anlayabiliriz. Şimdi dilerseniz hesap makinemizi çıkartalım, evet çıkarttık şimdi hesap makinemizi ve düşünelim. Bunlar bize gelen paralar veya Amerika'ya gelen ödemeler, yani burada bir içi akış söz konusu. O zaman ne yapıyorum? Bunları topluyorum, 2.105 trilyon artı 739 milyar. Şimdi dış akan sermaye miktarını daha doğrusu para miktarını bundan çıkartacağım. Evet, ülke dışına giden tüm ödemeleri çıkartıyorum. İthalattan doğan ödemeler 2,7 trilyon, yabancıların Amerika'daki varlıklarından elde ettikleri gelir 518 milyar yani yabancıların Amerika'da sahip olduğu varlıklar. Ve son olarak Amerika'nın diğer ülkelere dağıttığı paranın net miktarı. Gördüğünüz gibi sadece cari hesaba bakarak bile Amerika'nın cari açığı olduğunu söyleyebiliyoruz. Sadece bu nedenlere bakarak Amerika'nın yaptığı ödemelerin aldığı ödemelerden fazla olduğunu anlayabiliyoruz ve bu fark 474 milyar doları buluyor. Şimdi bunu yazayım. Cari açığımız. Evet, cari açığımız. <gülüyor> i̇yi de sayıyı unuttum şimdi. Evet, evet. 474 milyar dolar seviyesinde. Eğer bu sayı pozitif olsaydı ona da cari fazla adını verecektik.